Monster'ın katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü bölümümüzde biraz nostalji katalım istedik işin içerisine ve benim yaşlarımdaki pek çok kişinin internet kafelere kaçarak oynadığı bir oyunu sizlerle deneyimleyeceğiz. Hangi oyundan bahsediyoruz? Aslında aklınıza tek bir isim geliyor olması lazım. O da Counter Strike. Biz lisedeyken özellikle bayağı bir kaçardık okuldan öğle tatillerinde tabii bu çok böyle tasvip ettiğimiz bir durum değil ve internet kafeye gidip yarım saatliğine de olsa bir counter macerasına girişirdik arkadaşlarla. Tabii bu süre bazen uzardı. Derse geç kalırdık, yok yazırdık vesaire vesaire. Ki ben lisede hemen hemen her dönem o zaman devamlı 20 günü 19.5 günle bitirdiğimi çok hatırlarım. Yani o sınırda bırakıyordum ki bu 19.5 günlerin pek çoğunun sorumlusu da counter'dır. Tabi şimdi Eski bir altılar kalmadı. Kaldı da yasal sörvülerde oynanmıyor biliyorsunuz. İşte gidiyorsunuz internetten sonucu falan alıyorsunuz. Öyle oynuyorsunuz. Biz biraz daha orijinal bir versiyonu olan Global Offensive oynayacağız. Bakalım o eski counter günlerinden hala içimizde bir şeyler kalmış mı onu görmeye çalışacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan counter maceramıza girişelim. Evet arkadaşlar şu anda counter'ın arayüzüne girdik. Ben Dust2'de oynayacağım. O zamanlar Assault vardı biz kaçarken ama Assault... Eski halinde değil. Var mı da burada onu da bekliyorum. Parker Asolt var ama... Dust daha cazip ve çok daha kolay oyun bulması. Basit eğlence oynuyorum bu arada. Zaten rütbem de gözükmüyor. Bir ara çıkmıştı ama sonradan uzun zaman oynamayınca yine rütbe kayboldu. Bunu da sizinle dipnot olarak paylaşalım. Evet maçımız hazır ve biraz nostalji zamanı diyelim. Gidip birkaç tane kafa patlatalım. Belki de bizim kafamız patlayacak. Orası da mesela. Şimdi uzun zamandır oynamadığımız için bir de burada... Gerçi hileciler de çok diyorlar ama eskisi bilmiyorum eskiden 16 oynarken biz gerçi internette arkadaşlarımız da oynuyorduk. O zaman böyle ağ üzerinden oynama falan yoktu. Hile falan da yoktu işin içinde. Hile olmayınca her şey çok daha güzel oluyordu. Bakalım zaten antiterör attı. Evet hazır başlamış bir maç attı bizi. Evet Türkiye'de de en çok oynanan oyunlardan biri hala arkadaşlar. Counter yani. Tabi son dönemde PUBG falan çıktı bazı kitle ona kaydı fakat baktığınız zaman yine Counter'ın yeri ayrıdır yani bende de ayrıdır. Ben inanıyorum benim yaşımdaki bu internet kafelerde Counter'ı oynayan kitlede de Counter'ın yerinin ayrı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve evet bizim için macera başlıyor. İlk etapta paramız yok herhalde. Bakayım ne kadar var. Paramıza göre bir silah seçeriz. 4 iki keleşle alalım. <gülüyor> Diyorsunuz zaten 4-2 diyorum. Burada 4-2 yok. yok biz. Onu unutmuşuz. elimize alalım ve gidelim. Uzundan bakalım. Sonra uzuna flash geldi. Şöyle yavaş yavaş. Kendimizi gösterirsek. Evet. Karşıda bir EVP var. Evet. Bir tane aldık. AWP. Hop. Evet. AWP var orada. Evet. Adamı da öldürdüler. Nereden AWP'yi almaya gerek yok. Bu oyunda herkesin sorunu bu bence. Herkes AWP alıyor eline. Sonuç olarak. Herkese AWP Evet yine AWP yine AWP. Biz kendimizi gösterdik gerçi biraz. Orada da olabilir ama Neyse yapacak bir şey yok. Yine bir 2li aldık en azından. Biz de AWP alalım. Yani counters nasıl olsa kapıda çömelim bekleyelim orada. Ama ben biraz daha aksiyonlu bir oyun istiyorum. Hani izlerken canın sıkılmasın ya Yoksa AWP'yi alırım. B tüneli gözlerim ya da ne bileyim. Uzun'un oradaki kapıdan bakarım. Öyle beklerim yani orada. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musun? P90 alalım. Bir tane de flash alalım elimize. Uzun'un kapıyı flashlayalım. İçeriye direkt dalalım bakalım. Biri varsa öldürürüz. Farklı bir şey olsun bizim için de. Ölmek de var. Kalmak da. Hemen şuradan flash'ımıza atalım. Şöyle kenar yapalım. Va aldık bir tane. iyi Planımız işe yaradı. yaramaya edebilirdi ama yaradı. Bakalım ne varmış? AWP mi varmış onda da? Dur AWP'sini alalım. Aynen P varmış. Şuradan bakalım. O öldü. Şuraya gösterirse Alırız. Olmadı. Tam o köşeden ben onu görürken o beni Şeyden vurdu yani. Bir canı varmış. Yani tükürse gölecekmiş ama neyse yapacak bir şey yok. İyi bu planımız da işe yaradı. Şimdi tam zıttını bir de B için deneyelim. Yani P90'ı alalım elimize. Bir tane de flaş. çok çok çak çak. Yardıralım bakalım. Ne olacak? Daha sonra da stratejik olmayan bu şeyler deneriz. Bakarız. Uzun ya da kısadan ters tıraş yaparız. Bakalım bir böyle hile diyeceğimiz biri var mı? Yok yarım yani en azından böyle über kill olup da. Bakalım bir görüntü açılarına. Bir tane bu var burada. Evet. Bakalım. madcap. Adam yağdı. Ha? Yani püf, uçak yedi ama <gülüyor> teke tek Bu da onu alır ha. Bak galaş. Yani buradan oyun verirsek çok ayıp gerçekten. Yani tak tak aldı. Buna biz eskiden tak tak derdik arkadaşlar. Bombayı da aldı. Şimdi onun arkasına kuracak. O, o da oradan şey. alıyor. Geri yok. gidiyor yani. Borun <gülüyor> sıramadı. Bir saniyeli kaybettiler. O <gülüyor> tozla sanma çıksın. Oss. Evet. Şimdi dediğim gibi bu sefer de tersler. B'e yapalım. Bakalım nasıl bir atmosferle karşılaşacağız. Ala indiyor. Right. Pata. Kimse yok. 45 kişi gördüm sanki orada ya. Yürüyün, yürüyün yürüyün. diyoruz. Hiç gelmiyorsunuz ya. Galashnikov. Kelleşi kullanmanın bir efsanesi vardı. Tek tek sıkacaksın. Tık tık tık tık. Tırt diye. Zaten bunu spray falan atıyorlardı. İnternette de bir sürü videosu vardı. Nasıl spray atıldığına dair. Ama her zaman aynı hani spray atmıyor. Öyle bir sorun var. Sulatı. Yani bazen spray yukarıdan sağa doğru atıyor, bazen sol doğru atıyor. O yüzden tarındığınız zaman şansına belki bir ararsın tak diye bir tanesi kafasına denk gelir. Adam <gülüyor> ölür gider orada yani. Evet. Buradan sonra. <gülüyor> Afrika galiba yani away from keyboard. Roundu da gibi sanırsam. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar eğlenme amaçlı M90'la Bir şeyler yapmayı sorustum ama şimdi biraz ciddi bir oyun oynayalım. M4 alalım ya da alabileceğimiz bir silah alalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak göreceğiz. Evet, evet, evet. Evet. evet. evet. Yok. Lan ya? M4 abi. Paranız yetiyor. Flaş ve el bombağımızı da alalım. Gidelim. AWP geldi yine. Gösterirsek sonumuz olabilir. Ya senin attığın flaşa. Gösterirsek son göstermemiz olabilir. O yüzden şöyle geri çekilelim. Hani AWP olduğu zaman biraz riskli oluyor işte. Şuraya şöyle atarım da. Çukur atladı. Çukur atladığı için o taraftan gitmek çok çok çok çok çok sakıncalı olabilir. Şöyle bakalım şurada. Kimse yok. Gösterelim. Yok. 3 kişi kaldı. Bir tanesi çukurda zaten. Smoke. Muhtemelen. AVPL oradan dur Bizim arkadaş attı onu arkadan. Eğer hala çukurdaysa bıçak atabiliriz. Bıçak atacaktık ama oradan çıktı karşımıza ya. Şans. Neyse. Onu alırlar ya. Dediğim gibi o çukura atlayan bu ilk başta. Bıçak koyacaktım arkasına atlayıp ama kapıda bizi bekliyormuş. Tabi ses kasabilir kulaklıkla. Yani bu eli kaybederseniz kötü olur bak. Şimdi bir adam çok. Bunda daha var. Tamam yok bu vuramaz. O, o, o vuruşu kaçıran oradan. Çok zor. Vurda 14 kaldı, <gülüyor> artık <gülüyor> silahla da alması lazım ya. <gülüyor> Yok bu karşıya gitti arkadaşlar garanti. Yani belliydi zaten bizimki biraz ameliydi. <gülüyor> Evet, oylama yapıyorlar. Atalım mı? At. Yes verdim ama ne no dediler En şansızı buradan geçerken ölmek. Evet oradan da bir flash geldi. Geller galiba bu tarafta. Ya iki kişi gelmişler. Allah'ım mi? Kafamatsı de koydular. Buraya sis atmak aslında terör açısından çok avantajlı değil yani. Bir çıkıyorsun nereye çıktın belge değil. Biraz daha şöyle sisleseler belki. Girmeyecekler herhalde. Bekliyorum ama geleceklerini pek sanmıyorum açıkçası. sakin ol ya. Pepe'ye bak tekmer mele iki kişiyi aldı. Ölecek bu. Ha bomba orada zaten. E, alttan girelim tünelden. Mer'den. Aa adamlar uzundan girmiş. Bakmadık ki hiç. Hadi tamam. Bomba aldı bizi. girdiler mi? Sıkıntı oldu. Neyse bu kadar yeter ya. 10 dakika öyle bir oynadık. Dilerseniz yavaş yavaş çelim artık zaten. Oyun bu. Evet bugün de Counter Strike. Gula bula birkaç tur attık en azından. Geçmiş günlere döndük diyebiliriz. Şu anda oyun zaten ücretsiz indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Eskiden tamamen paraydı lan bu arada bıçak yedi bizim bir adam. Ayıp ettiler. Onu da aldılar. Fütür daha atalım öyle kapatalım yani. Bir tür atıyorum şu an. Fütür daha atıp öyle kapatacağım. Rush yapacağım. Ölünce de kapatacağım. P90 ile bir rush yapacağım. Uzundan bir rush yapıp kapatıyorum. Rush, rush, rush. Uzundan rush. Cık cık cık. Nereye attım? cıt cıt. Nereye onu Kaçıyor gördüm. Hala hayattayım. Aha iki kişiyi aldık. Güzel baş oldu. İki kişiyi aldık. Gerçi bizim de canı bombayla mı almışım? kafasına bomba çarpınca mı öldü acaba? Aha bombayla öldük ya. Öyle bir şans da yok yani. Kafamıza geldi bomba galiba. Adam yalnız neyse yapacak bir şey yok. Evet çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Counter Strike oynadık. Ve oyunumuz burada bitiyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Counter-Strike Global Offensive oynadık. Ben eğlendim gerçekten, zaten ara da oynuyorum ama yani eski bana, beni o eski günlerime döndürüyor diyebilirim hani lise zamanlarıma. Tabii o zamanlar 1-6 vardı, grafikler bu kadar iyi değildi, bombalar ne bileyim böyle sekmiyordu, daha değişik gidiyordu falan. Ama şimdi her şey çok daha farklılaşmış durumda, yine de o eski günleri hatırlatıyor. Tabi artık internet kafeler falan da çok fazla kalmadı. Ben göremiyorum öyle. Genelde birkaç tane playstation kafe var. Dolayısıyla şimdiki çocuklar internet kafeye kaçıp öyle hani country kuralım işte housewife atalım demiyorlar. Genelde onları işte PUBG yapalım. Yok işte başka bir oyuna girelim. LOL atalım. Onu atalım. Farklı farklı şeyler oynuyorlar. Ellerinde telefonlar zaten akıllı telefonlar üzerinden direkt birbirlerine bağlı mobil oyunlar oynayabiliyorlar. Dolayısıyla o... Deneyimi tanamadıkları için de üzgünüm açıkçası. Okuldan kaçıp bir counter kurup, bir half-life kurup, onun içinde birbirinin birbirininle, arkadaşlarınla mücadele edip sonra bütün gün okulda işte ben seni şurada nasıl öldürdüm, ben seni burada nasıl bombaladım, kafaya bombayı nasıl geçirdim gibi atışmalar yapmanın tadı da apayrıydı diyebiliriz. Haftaya Oyun Canavarı'nın başka bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.